Bugün 23 Şubat, 2023 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. burcunda ilerleyen ay, güne coşkulu ve hevesli enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, Jüpiter'le birleşecek. Sabah saatlerinde, kişisel isteklerimizde daha ısrarcı ve bencil olmamız mümkün. Duygularımızı abartıp, fanatik eğilimlerle, dürtüsel davranışlarımızı kontrol etmemiz zorlaşabilir. Fiziksel aktiviteler, spor, açık havada zaman geçirmek, enerjimizi dengelememize yardım edebilir. Öğle saatlerinde ise ay, İkizler burcundaki Mars ve Kova burcundaki Merkürle uyumlu görünümler yapacak. Merkür ve Mars arasındaki üçgen açı da bu görünümle daha da güçlenebilir. Zihinsel ve fiziksel hareketlilik artabilir. İletişim ihtiyacımızın da artacağı sabah saatlerinde yakınlarımızla daha fazla sohbet edebilir, fikirlerimizi paylaşabiliriz. Zihnimiz çok yoğun çalışabilir. Hızlı ve pratik fikirler üretebiliriz. Okumak, yazmak, öğrenmek, projelerimiz üzerinde çalışmak İletişim olanaklarından faydalanmak için günü değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.